Elimizde, pi'den x'e, kotanjant kare t çarpı dt'nin belirli integrali var. Ve bu arkadaşın türevini bulmak istiyoruz. Yani, türevi göstermek için biliyorsunuz, f'nin üzerine bir çizgi çiziyoruz. f üzeri çizgi, x gibi yani. f'x'in türevinin neye eşit olduğunu bulmaya çalışacağım. Evet, aslına bakarsanız, bu kalkülüsün temel teoremini uygulamak demek. Ne yapmamız gerekiyordu? Burada gördüğümüz karmaşık ifadenin x'e göre türevini almamız gerekiyordu. Hemen kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Kalkülüsün temel teoremi bize bu işlemin sonucunun bu fonksiyon olacağını söyler. Ama dikkat edin bu artık t'ye göre değil x'e göre bir fonksiyon olacak. Yani kotanjant kare x. Bazı sınavlarda veya matematik yarışmalarında bu tarz problemlerle sık sık karşılaşırsınız ve böyle karmaşık ifadeleri görünce aman Allah'ım şimdi bu ifadenin ters türevini almam, sınırlarında değerlendirmem ve sonra da türevini almam gerekiyor diye düşünebilirsiniz ama Kalkülüs'ün temel teoremini uygularsanız bu işlemlerin hiçbirini yapmanıza gerek kalmaz. Sonuç son derece açık ve nettir. Şimdi işleri biraz karıştırayım. Diyelim ki elimizde p'den x yerine, x kare olsun. Hatta, x kareyi başka bir renkle yazalım ki, aradaki farkı daha iyi görebilelim. Evet, elimizde, p'den x kareye, kotanjant kare t çarpı dt'nin belirli integrali var. Ve bunun türevini almak istiyoruz. Bu ifadenin, x'e göre türevini alacağız. Evet, ne dersiniz, bu soruyu nasıl çözebiliriz? Bir bakalım. Büyük f bu şekilde tanımlanmıştı. Burada ise x yerine x kare var. O halde bu büyük karenin x karenin x'e göre türevini almak demek. Dikkat edin x değil. Eğer x olsaydı ilk yaptığımız örneğe dönmüş olurduk. x yerine burada x kareyi kullanacağız. Bunun doğruluğunu kanıtlayabiliriz. Büyük x kareden bahsettiğimizde x gördüğünüz yerlere x kare yazmanız gerekir. Ve x yerine x kare yazıldığında da işte bu ifadeyi elde ederiz. Şimdi de geriye zincir kuralını uygulamak kaldı. Zincir kuralı ile bu ifadeyi f'nin x kareye göre türevi yani f üssü x kare çarpı x karenin x'e göre türevi şeklinde yazabiliriz. Tekrar ediyorum, f'nin x kareye göre türevi çarpı x karenin x'e göre türevi. Peki, f'nin x kareye göre türevi yani f üssü x kare nedir? F üssü x yerine x kare için hesaplayacak olursak, x'in yerine x kare yazabiliriz. Yani kotanjant kare x yerine kotanjant kare x kare yazmamız yeterli. İşte burası. Kotanjant kare x kare olacak. Yani tüm bu ifadenin x kareye göre türevi. Sonra da bunu x karenin x'e göre türevi olan 2x ile çarpacağız. Ve işte sonuç. Bu karmaşık ve uzun ifadenin türevi 2x çarpı kotanjant kare x kare eşit. Bu kadar.